Canlıların hepsinde seziler mevcuttur. Bitkilerden, hayvanlardan, insanlara kadar. Doğan içerisinde herhangi bir ceylanın ne kadar uyanık, ne kadar kulaklarıyla orada olduğunu, bir yılanın yerin sesini bile dinleyerek ama aynı zamanda sezilerini açarak orada olduğunu, birçok hayvanın depremlerden önce bile aslında sezilerini çalıştırdığını Biliyoruz ya da bunların bilimsel kanıtlarını bir yerlerden duymuşsunuzdur. Fakat normalde biz insan olarak en üst sezi yeteneklerine sahip olduğumuz halde bu yetenekleri çok zayıflatmış ve ki bazen de kullanmaz hale gelmiş olabiliriz. Ki daha sezi bu işin ilk basamağı. Ondan sonra ilhamlarımız var. İlhamlarımızdan sonra ise göksel bağlantı ve ruhsal kainat internetine bağlanarak oralardan bilgi alabilme, haberleşebilme ve hayatımızı bu perspektifte iyileştirebilme özellik ve yeteneklerimiz var. Bunlar nasıl? Gelip inceleyelim, birlikte bakalım. Şimdi dediğimiz gibi Sezgi aynı anda tüm duyularımızla Orada olabilmektir. Yani herhangi bir durum içerisinde gerçekten kulağınızla, gözünüzle, kuku alma duyunuzla her şeyinize orada olmak ve bu duyuların üzerinde de duyular dışı idrak dediğimiz sistemin de açılımı ile birlikte sezilerinizi, görülerinizi ve farkındalığınızı daha derine ve daha içsel alanlara doğru genişleterek hayat okuması yapabilme sistemimizdir. Tabi bir de bunun yanında ilhamlarımız. Yani bir şair düşünün, gece kalkıp duvarlara yazıyor. Biliyorsunuz ki çok önemli bazı şiirlerimiz, bestelerimiz, gece kalkıldığında tuvalet kenarlarına yazılmış. Uyanıp küçük not kağıtlarına yazılmış çok önemli bazı yazılar, besteler ve şiirler mevcut. Yani o anda geliyor ilham değil mi? Ya da ruhsal kaynaklı çeşitli bilgiler var. Örneğin Mevlana diyor ki Hüsamettin Çelebi'ye ben diyor bu bilgileri alıyorum ve aktarıyorum ama bu aktardığımdan benim de istifade edebilmem için en iyisi siz de yazın diyor. Ve Hüsamettin Çelebi Mevlana Celaletten Rumi'nin ağzından çıkan her şeyi not ediyor, yazıyor ve daha sonradan Mevlana da bunları okuyabiliyor ki işte bugünkü mesnevi oluşuyor. Yine e, Said-i Kürsi'yi savaş esnasında bile e, yazdırıyor. ve e, Diyor ki benim ağzımdan ne çıktıysa teker teker her kelimesini yazın ki o da bugün ee, çeşitli risaleler olarak, e, nur risaleler olarak çeşitli yerlerde belki okumuşsunuzdur, şahit olmuşsunuzdur. Yani bir bilgi aktarımı var. Ya da Luni Emre'nin dediği gibi yani benden içeri bir ben var ve o ben'in aktardıkları var. Bu daha incelerek vahiy mekanizmalarına kadar gidebiliyor ki aslında göksel enerjiyi alarak insan hayatına, insan bedenine bir şekilde alabilme sistemi. Burada aslında birkaç kademe olarak bu bilgiyi inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bedenimizin bir anten gibi görüldüğünü düşünün. Yani her şeyimizde biz bir anteniz. Ve bu anten olarak çeşitli ibadetlerde de zaten aslında bu anten olmanın bazı tiyoları vardır ki bunlarla ilgili ekstradan detaylı bir program yapacağım. Namazda, yogada, qigongda işte çeşitli farklı din ve kültürlerin ibadetlerinde de aslında bedenin bu anten olarak kullanılmasının bazı formülleri, izleri mevcuttur. Yani bir yerde biz bedenimizi bir anten gibi kullanarak kainattan beslenme sistemimiz vardır. Bu beslenme sistemlerinde tabii ki birkaç tane hormon çok önemli yer teşkil eder. Şimdi bunlar evet önemlidir ama bu hormonlar sadece tek başına bir iş yapmaz. Yani diyelim ki evet bugün pinal bezi diye bilinen epifiz bezi bu alanda görselliği açan ve bağlantı sistemini çok yükselten bir aracıdır ama şimdi buradaki bu halin e, açılması aslında sizin manevi hangi kapıdan geçeceğinizin bir e, rotasını belirlemez. Ya da hipofiz beziyle aslında e, sizi kanallarınızın, ilham kaynaklarınızın, görülerinizin bir anda aktive olması da aynı şekilde sizin nereye nasıl bağlanacağınızın ya da aldığınız bütün bilgilerin doğruluğunu göstermez. Yani sadece bu merkezleri açarak bir kişi görsel ve işitsel diyelim ki bir kapıyı açabilir. Buna şöyle düşünün, internete bağlandınız. Tamam da internete bağlanmak demek sizden... Ee, bunlardan bir fayda edeceğiniz anlamına gelmez. Şimdi bugün bilgisayara çok yabancı bazı insanları düşünün, otur oraya. İşte anneanneniz, dedeniz ya da çok daha yaşı, ilerlemiş kişiler. Evet, internete bağlı. Şimdi ne sorarsan sor, burada bu var. Ama sen şimdi nasıl bileceksin? Yine yani o kendi kapasitesi kadar belli bir bilgiye, belli bir alana girebildiği gibi e, hatta onun içine kaybolabilir. Yani bu hassasiyetle bir gökyüzü ya da bir maneviyat alemini araştırmaya çıktığımızda uçsuz bucaksız sonsuz bir mağaranın içerisinde küçücük bir el feneriyle kainatı ya da dünyanın içini keşfetmeye benzer bu da. Ve onun için birçok kişi sadece bu meziyetleriyle çıktıklarında buralarda kaybolma tehlikesi yaşayabilirler. Fakat bu hayat içerisinde hayatla bağ kurabildikçe hayatın tanımını, anlamını, hayat içindeki okumaları, çeşitli olay içerisindeki köklenmelerini fark ederek, sindirerek, kalbiyle de açarak, kalp kapılarından da geçerek, eğer bu merkezleri bir kişi çalıştırıyorsa, işte o zaman bu ilham mekanizmaları ona bazı vahiylerin de verilmesine, daha üst katmanlı bilgilerin akışlarının da verilmesine sebep olur. Yani göğün kapısı aslında hepimize her an açıktır. Bu şu demek değildir. Gökten beslenmek demek bir peygamberlik misyonu demek değildir. Peygamberlik misyonu daha özel bir eğitim ya da bir vazife durumunu içerir. Onun için peygamberlik misyonu Hazreti Muhammed ile kapatılmış, tamamlanmıştır dünyada. Ondan sonra da onun için herhangi bir din niteliği taşıyan, herhangi bir peygamber özelliği taşıyan herhangi bir kişi mevcut değildir şu ana kadar. Fakat şu da vardır ki bizim gökle yani kainat sistemin içerisinde bir internet sistemiyle kendi bedenimizi aynı şekilde bir alıcı gibi kullanarak ister sistemli şekilde istersek de an be an hayatla ya da buluştuğumuz ya da temas ettiğimiz her nesle ya da sistemle bağ kurabilmek, bağlantı kurabilmek ve kademe kademede onların derinliklerine ya da içeriye girerek nesnelerin de bilgisini alabilmek mümkündür. Çok yakın bir zamanda nesnelerin, eşyanın interneti geliyor. Yani eşya zaten bunu yapacak. Fakat bütün bu yapılanlar ya da olacaklar zaten insan kopyalanarak yapılmakta. Yani zaten her birinizde o kadar yüksek bu bağlantı gücü ve yeteneği vardı ki şu ana kadar belki kullanmadınız ya da kullananlar da kullandığı doğru teknikler olmadığında korktuğu, korkutulduğu için bu özelliklerini belki kenara koydular. Oysaki göğün kapıları bize ilham vermeye de, kendi varlığımızdan bize akanı aktarmaya da hazırdır. Tabii ki burada kendi şuurunuz, kendi aklınız beklentisizlik ve tarafsızlık ilkeleriyle. Çünkü taraf olduğunuz her alanda gol yeme durumu vardır. Yani herhangi bir anlayış ya da bir inanç sistemiyle yönlendiğiniz anda yani internete nasıl ki diyelim ki bugün Google'a beklentili bir şey yazıyorsanız alacağınız cevapla diyelim ki gerçekten objektif veya da hatta Google'un bile sizi yönlendirmelerini aşarak bir talepte bulunmanızın, reklamları aşarak bir talepte bulunmanızın Tabii ki verileri, sizi geliştirme sistemleri farklı olacaktır. Peki o zaman biz herhangi bir bilgi kaynağından, diyelim ki kainat internetinden diyelim, bir bilgi alırken bu bilgi nereden gelmektedir? Aslında burada çok önemli bir nokta vardır. Şimdi görülen şudur ki bilgi dışarıdan gelmektedir. Yani siz... İnternetin başına oturdunuz, bilgi nereden gelmektedir? Dışarıdan gelmektedir, evet. Fakat aslında varlığımız için dışarıdan geliyor gibi görünen durumlarda bile bizde olanın açığa çıkması vardır. Burası varlık geliştikçe, tekamül ettikçe anlaşılabilecek, fark edilecek bir şeydir. Yani dışarıdan veriliyor gibi görünen bilgilerin bile aslında kaynağı kendimizdir kendimizdeki kendimize açılırken de dışarıdan geliyor gibi aktarılır. Onun için buradaki ikilem, varlık geliştikçe açılacak bir şeydir. Bazen şöyle bilgilerle bunu anlatırız. Mesela öyle teleskoplarımız var ki dünyanın, güneş sisteminin hatta evrenin duvarına kadar gözlemleyebiliyor. Milyarlarca ışık yılı ötedeki Birçok bilgiyi, durumu görebiliyor, gözlemleyebiliyor ve bize bilgi aktarabiliyor. Fakat üzerine bastığımız dünyanın içinde daha ne var bilemiyoruz. İlginç değil mi bu? Yani içeride ne var bilmiyoruz. İşte diyelim ki sondajlarda şu kadar gittik, demir var, nikel var. Çünkü işte dışarıda bu kadar manyetik kutuplaşma var. Bunlar bizim sanrılarımız ya da bir yerden bir yanardağ fışkırdı, patladı. Bak dışarıya neler çıktı. İşte çıkanlar, şu elementler, demir var içinde, bazı yerlerde elmaslar oluşuyor çok hızlı çıkmasıyla beraber. Dışarıya çıkanlardan içeride olanı yorumlamaya çalışıyoruz. Biz de dünyaya verilmiş vahilerden dünyaya verilmiş bilgi, sezgi ve ilham kapılarından içeride ya da geldiği yerde ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Oysa ki içeriden gelen, Bilgi her zaman ne yapıyor? O bölgenin, o coğrafyanın toprağını, maddesini, malzemesini de kullanarak asa dışarıya veriyor. Yani her bilgi hangi devirde geldiyse o peygamberin, o aktarıcının, o öğretmen ya da inisiyatörün o anda gördüğü, seyrettiği ve öğrendikleri toprağa olarak onun rengine de bulanarak doğal olarak akacaktır. Ama mutlaka ki bu akan özü içerideki bilgiyi enerjiyi de taşımakta ve aktarmaktadır. Onun için ilhamlarınızı ya da aldığınız bilgi aktarımlarını kendi bulunduğunuz coğrafya inanç sistemleri ya da görüp seyrettiklerinizden izole edebildiğiniz kadar saf bir bilgiye ulaşırsınız. Yani o kadar saflaştırabilirsiniz. Fakat çoğunlukla zaten bulunduğunuz dönem ya da imkanlar için size en uygun, en güzel her zaman aktarılır. Bazen de içerideki bencillik, ben merkezcilik kodları iyileştirilmediğinde kişi bazı bilgilerle ya da ruhsal alemin bazı bilgileriyle temasa geçtiğinde kendini bir şey zannetmeye başlayabilir. Egosuz şişe kabarabilir ve işte bu esnada da Sistemin daha geri ve daha karanlık alt frekanslarına doğru çekilerek egosu onun pohpohlanarak onun ne kadar büyük, ne kadar iyi, ne kadar övgüyle yüceltildiği durumlar ortaya çıkar ki bu durumlardan sonra obsesif, şizofren ya da işte mecnunlaşmış haller ortaya çıkabilir. Bu da sistemin aslında bir sigortasıdır. Yani ehil olmayan oraya girdiği zaman çarpar. Fakat siz farkındalığınızı yükselterek, ayaklarınızı yere dünyaya sıkı sıkı basalarak, kalbinizin ve yüreğinin sesiyle adım adım kendi tekamül basamaklarınızdan çıkarak, vaktiyle de verileni ve sunulanı almayı kabul ederek, alandan böbürlenmeyerek, kendinizi çok yükseklere çık zannetmeyerek, ben olduğum zannetmeyecek bir halde eğer bu bağlantıyı gerçekleştiriyorsanız da akan ve akış sizi daha geliştirecek, aynı zamanda daha kökleyip topraklandıracak, yerin ve göğün topraklanmasıyla birlikte de gelişiminize hizmet edecektir. O zaman sezilerimizi, ilhamlarımızı ve vahiy kaynaklarını kendi hayrımıza doğru ve güzel şekliyle kullanabilme niyetiyle hoşçakalın.